Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlerle birlikte Mersin Arslan Köyü'ne geldim. Arslan Köyün, Mersin açısından önemi çok büyük, özellikle Kurtuluş Savaşı'nda ve ondan sonraki 1947'de gerçekleşen seçimlerde demokrasinin yüceltilmesi adına büyük bir e, rol oynadılar. Bugün de Arslan Köyü gezeceğiz, güzel yerlerini götüreceğim sizleri. Bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki görüşlerimizi veya istediğiniz içerikleri de yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Hadi hazırsanız videomuza geçelim. Mersin merkezden Arslançı'ya e doğru yola çıktık. Arslanköy'ün girişinde bizleri enerji üretmesi maksadıyla dikilmiş olan güneş enerji panelleri karşıladı. Köy halkı oldukça milliyetçi bir yapıya sahip. Ve bu sebepten ötürü olacaktır ki tarlalarında ve dükkanlarının girişlerinde Türk bayrağımız eksik olmuyor. Köy halkı geçimini genellikle çiftçilikten ve hayvancılıktan kazanıyor. Şimdi sizlere biraz Arslan Köyü'nden bahsetmek istiyorum. Arslan Köyü 14. yüzyılda Yörükler tarafından göç alan bir köy. Ve bu göç alımı 17. yüzyıla kadar devam ediyor. Tarihteki bilinen ilk adı Arslan Köyü'n Efrenk olarak geçiyor. 17. yüzyılın sonlarına doğru göç alımını tamamlayan Arslan Köy. Buraya yerleşen yörük halkı zaten ağırlıklı olarak buraya yörükler göç ediyor. Hakiki yörükler yok Mersin yörükleri dediğimiz insanlar. Ağırlıklı olarak buradan çıkma yörükler. Ve şunu belirtmek istiyorum. 14. yüzyılda 17. yüzyıla kadar göç halamı devam ettikten sonra 17. yüzyılda Arslan Köylüler çocuklarını Mısır'da bulunan bir üniversiteye yolluyorlar. Ve orada çocuklarının eğitim alabilmesileri için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. 17. yüzyıl sonrasını bitirelim şimdi. Bu köyü diğer köylerden ayıran en temel iki tane özellik var hatta 3 tane özellik var. Birincisi Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri Kuvayi Milliye dayanışması. Mersin'de ve tüm Türkiye'ye örnek olacak bir davranışla Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında ve Mersin'in düşman işgalinden kurtululmasında büyük bir rol oynuyorlar. Diğer bir olay ise 1947'de gerçekleştirilen seçimlerde demokrasilerine sahip çıkıyorlar ve en son olarak da Ümmiye Koçak adı altında bir annemiz yaşıyor burada ve o kişi insanlarla birlik olup özellikle köyde yaşayan kadınları kapı kapı gezip ikna edip bir tiyatro topluluğu kuruyor. Bu tiyatro topluluğu da 7 kişi tarafından kuruluyor, belediyeye destek veriyor. Ümmiye Koçak yapmış olduğu Yün Bebek isimli film ile New York'tan ödül alıyor. Yani bu ödül Arslan Köylü bir köylü yörük kadınına gidiyor. Kurtuluş Savaşı'nda ise Arslan Köylüler Fransızlar tarafından kendilerine suikast yapılacağını öğreniyor. Ve bu suikasti Ermeni asılı bir vatandaşın ajanlığını kullanarak öğreniyorlar. Ne oluyor burada? Köyün erkeklerine Cuma namazı sonrasında suikast yapılacağını öğrendikten sonra köy erkekleri toplanıyor ve Cuma namazını saatinde kılabilmek için Cuma saatini geriye çekiyorlar formalite icabı ve bütün Fransız askerlerini, kendilerini öldürmeye gelen Fransız askerlerini hepsini etkisiz hale getirip köyden kovuyorlar. Fransız askerlerini köyden kovmaya başladıkları zaman şu anda bulunduğum Arslan köy şehir merkezine 60 kilometre uzaklıkta ve bütün Fransız askerlerini 60 kilometre boyunca ellerinde tüfek, kürek ve orak ile yani çiftçilikte kullanılan malzemeler ile birlikte 60 kilometre boyunca kovalıyorlar. Mersin'de ilk defa Kuvayi Milliye Ruhu Arslan Köyü'nde ateşleniyor. Tabi diğer köylerde dönemin şartlarından dolayı henüz Atatürk tüm insanlara ulaşamadığı zamanlardan bahsediyorum. İletişimin kopuk olduğu zamanlardan bahsediyorum. Bu arada Arslan Köyü'nde yaşayan insanlar o dönem istihbaratı çok güçlü bir şekilde sağlıyorlardı. Yani haberleşme kaynakları çok yüksekti. Civar köylerde Arslan Köylülerin yaptığı şeyden güç alıyorlar. Biz de düşmanı kovabiliriz diyorlar ve 60 kilometre boyunca süren kovalamacıya civardaki köylerdeki yaşayan vatandaşlar da katılıyor ve el birliğiyle Arsan Köyü ve diğer civar köyler Fransız işgalinden bir nevi kurtulunuyor. İkinci olarak da 1947 seçimleri burada çok önemli bir faktör. 1947 seçimlerinde köy halkı bildiğiniz üzere açık bir şekilde oylama yapılıyordu 1947'de. Açık bir şekilde oylama yapılıp Verilen oylar kapalı bir şekilde sayılıyor yani insanlar oylarını takip edemiyordu. Arslan Köyü'nün adı da zaten ilk defa bu olayla birlikte gündeme geliyor. Nedir bu olay? Köylüler oyumuz bizim namusumuzdur diyerek oy sandıklarını köylerinden çıkartmıyorlar ve burada sayılması gerekiyor diyorlar. Bu olaydan sonra jandarmaya asla müsaade etmiyorlar. Yani burada bulunan sandıklar burada kalacak. Hiçbir şekilde şehir merkezine götürülmeyecek diyorlar. Zaten bu olaylardan sonra da kapalı oylama ve açık sayım şeklinde geçiyor Türkiye. Yedigöz'de bulunan çeşmeleri biraz dolaştıktan sonra orada tanıştığım Ümmü Kurt teyzemin çadırına misafir oluyorum. Şimdi aslan Köy'ün yerlilerinden Ümmü Kurt teyzem ile birlikteyim. Buraya biraz kendini anlatması için <gülüyor> kamerayı çevireyim. <gülüyor> Buyur anlat teyze. Ben Ümmü Kurt, 20 yıldır kadınlar topluluğu, Aslanköy Çadır Tiyatrosu kadınlar topluluğunda tiyatro yapmaktayız. Aslanköy'nde oyun istedikleri zaman tiyatro oynamaya gidiyoruz. Başka zamanımızı buralarda 3 yıldır Çay Bahçesi çalıştırıyorum, yedi gözde Ondan önce Orman dikimine gidiyorduk, gündelik iş, iş yapıyorduk. Arkadaşlarımız da hep beraber. Akşama kadar çalışıp akşam geldiğimiz zaman lisenin altında provalarımızı orada yapıyorduk. Ama çok zor oluyordu işte yaptıklarımızda çalışıp gelip başka gelir kaynağımız olmadığı için orada prova almamız çok geç, yorgun geliyorduk. Onun için 20 yıldır biz aynı gruptayız. Aynı çalışıyoruz. Bir belgeselimiz çıktı, oyun atlı. Dış devlette 13 ülkede ödül aldık. Şimdi Kral Çeliğir diye bir belgeselimiz oldu, vizyona girdi. Adana'da 3 ödülü birden aldık Altın Koza Film Festivali'nde. Bosna Hersey'e gittik, Frankfurt'a gittik. İzmir, İstanbul, Ankara'yı her yeri geziyoruz. Bir ay boyunca da köylerde, hiç tiyatro görmeyen köylerde bir ay tiyatro oynadık. İşte işte arkadaşlarımızla biz hiç ayrılmadık. Devam beraberiz. İşte buralarda bu şekil iş yapıyoruz biz. Eşlerimiz olsun, çocuklarımız olsun bize çok destek çıkıyorlar. Şimdi teyzem sana sormak istediğim bir şey var. Ben bu köyü araştırdım, bayağı bir araştırdım gelmeden önce. Hep tarihte bir yeriniz olmuş ve ilkleri imza atmışsınız. Bak mesela. şimdi şöyle. Bura Evel Efrem'di. Bizim Aslan evet. adı Evrem'di. Ermeniler yerleşiydi buraya. Kadınlarımıza, çocuklarımıza çok işkence yaptıkları için köylü, aslan köylü olarak büyüklerimiz, atalarımız, dedelerimiz bu yedi gözüm tam çınarım burada, Kuvayi Milliye'yi burada kuruldu. Hı hı. İlk Kuvayi Milliye burada kuruldu. Kendi köyümüzü kendi çabalarıyla atalarımız kurtardı. Buradan Kuvayi Milliye kuruldu. Mersin'e varana kadar köyleri hep kurtardılar, beraber kurtardılar. Bu o, o sırada Atatürk'ümüz Mersin'e gelmiş. Aslanlar gibi siz böyle savaştınız. Sizin as, şey Efren'den çıktız. Aslanköy ismini Atatürk koyuk buraya. Hı, hı. Evet. Bir de şey oy meselemiz var. Sandık şeyi. Aynen o bayağı meşhur. O çok şey kadınlarımız sandığımıza sahip çıktı. Hatta Konya hapishanesinde orada kadın şey ebelerimiz ama sandığımıza teslim çıktılar. Orada doğum yaptılar, şey ettiler dediği gibi çok başlarından olay geçti. Ama hiçbir zaman için Aslan Koyuk pes etmiyor. O olaydan sonra hatta Türkiye'nin e, oylama düzeni de değiş, değişti. He, değişti, oylama düzeni, atalarımız değiştirdi. Evet, siz evet. çok çalışkansınız, ben hep öyle görüyorum yani. Evet, burada gerçekten... Çok çalışkan, bak işte hep buralarda geldikler, zebze satıyorlar. Bunlar hep yetiştiriyoruz, buralarda değerlendiriyoruz. Aynen. Çünkü burada üç ay, dört ay bir yazımız oluyor. E, altı, yedi ay kış mevsimi burası. Hı hı. En, en yağmadığı zamanlar üç kar yağar burasına kışı. çıkarmaz Onun için üç, dört ayda ne kazanabilirsek yaza kadar onu yiyoruz biz Aslan köyünde. Nerede bir doktor görsem, köylüyse falan hep Arslan yani, köyünden bak, çıkma oluyor. O var işte. Tüm yaz suyundan ya şeyden, bir evden mesela beş çocuk, kimi avukat, kimi öğretmen, doktor, hep öyle çıktı. Hı. Ha bak bizim başımızdaki Hüseyin Aslanköylü, lise müdürümüzdü. Bize çok şeydi, o destekliyor. senaryo yazarmış o, Hüseyin Aslanköylü. Evvel Mers Büyükşehir'de tiyatro şeyiydi bu, müdürüydü. Şimdi Ankara'ya gitti, orada görev yapıyor. O da dedi, şeydi, bu çekimlerimizi yapalım, Pelin Esmer. Hı hı. İstanbul'dan geliyor, Pelin Nesmer çekiyor çekimlerimizde bizi. 14. yüzyılda, çok çok eskiden ilk Yörükler göç etmiş buraya, bayağı bir eskiden yani. 17. yüzyıla kadar göç almaya devam etmiş burası, Yörükler'den. Ondan sonra da 17. yüzyılın sonlarında burada yaşayan bölge halkı, Yörükler, çocuklarını üniversiteye, Mısır'a yollamış. Burası gerçekten eğitime düşkün bir köy. Burası, burası eğitime çok düşkün. Okumayı çok seven bir kişi buralar. Ama mecmur Çünkü okumazlar köyde ne hayat var, ne bir şey, işte, kazanacak bir şey yok. Evet. Şimdi okuma zorlaşınca, liseyi bitiren çocuklarımız hep uzman çavuş oldu gitti. Evet. Hey, Aslan köyünden çok uzman çavuş oldular. Çünkü çalışma olana yok Aslan köyünün, bir gelir kaynağı yok. Sigortal bir iş ne bulamayınca oraya gidiyor çocuklarımız da. Anladım. Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim teyze. Ben de sana teşekkür ederim. Başarılar hayatınızda. E çay iç. Yok geziyim ben ya. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Ümmü Kurt teyzemle olan oy sohbetimi bitirdikten sonra yine Arslanköy sınırları içerisinde bulunan bir gül serasına gidiyorum. Yerli halkının başlıca geçim kaynağı olan çiftçilikten yola çıkarak yetiştirilen domatesleri, erikleri ve şeftalileri hemen bu seranın yan tarafında görmek mümkün. Her güzel şeyin bir sonu vardır ne yazık ki. Ben Şehrimin güzelliklerini sizlere anlatmak üzere bugün yola çıkmıştım ve şimdi Arslan ayrılıyorum. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.